Dörtlüğümüz yanıyor. Dörtlüğü kapatalım. Sinyalimizi yakalım. Sol sinyalimizi. Evet burada sol sinyalimiz yanıyor. Sağ tarafı yakalım. Frene basalım. Gelif test. Hepsini buradan araca bağladığımız üniversal cihazımızı cihazımızla görüyoruz. Herhangi bir problem veya sıkıntı olmadığını demiri montajı yaptığımız zaman karavandaki lambalarımız yanmadığını söylüyor müşterilerimiz. Test cihazımız var. Burada işte sol sinyalimiz, sağ sinyalimiz, parklarımız, frenlerimiz, gerif test lambalarımız var. Bazı müşterilerimiz diyor, siz diyor çeki demiri montajı yaptıktan sonra diyor, kendi karavanıma bağlıyorum diyor. Ekstra işte ne bileyim gerif test lambam yanmıyor diyor veyahut da sinyalim yanmıyor diyor, parkım yanmıyor diyor. Suç bize kalıyor. Öyle olması imkansız çünkü test cihazımız var kendi yaptığımız. Biz buradan bağlıyoruz aracımıza. Burada prizimiz var. Çeki demirinin prizi. Bunu buraya monte ediyoruz. Bütün lambaları biz deniyoruz. Buradan işte parkımızı, sinyalimizi, gerift testimizi deniyoruz. Daha önceden başka farklı bir firmalarda tabii ki montajlar da yapılıyor. Farklı bir firmada montaj yapılmıştı. Geç, geçenlerde bir aracımız geldi. Aracın gerçekten beyefendinin anlattığı gibi gerift test lambası ve park lambaları yanmıyordu. Sonra baktık bizim prizime de prizimize de elektrik gelmiyor. Sonrasında baktık buradan aracın altından bağladıkları kabloları normal kabloları açmışlar lehimlemeden bağlamışlar ve o zaman içerisinde orası su almış korozyon yapmış oksitlenmiş kablomuz kokmuş öyle bir arızayla karşılaştık. Çekil emiri montajı yaptığımız zaman kabloları tesisatı bağladığımız zaman hepsini güzel bir şekilde izolasyon yapıp ve lehimliyoruz sonrasında bir sıkıntı yaşamamak için bu şekilde test ediyoruz.